Gençler kulübü olarak transferim sezonumuzu açtık. Öncelikle Ramazan kardeşimizle sonra diğer altyapıdan gelen arkadaşlarımız ve e, yeni katılan e, arkadaşlarımızla aramıza e, sözleşme imzaladık. bazılarıyla daha önce imzaladık bazıları şimdi imzalayacağız ve her geçen gün e, takıma yeni ilave oyuncular e, kazandıracağız ve transfer sezonumuzun e, sonuna geleceğiz İnşallah e, iyi ve ekonomik bir kadro kurma da başarılı oluruz hedefimiz Tabii ki kulübü borç batağından kurtarmak ama onun yanında da başarılı bir kadro kurup Süper Lig'e tekrar çıkabilmek olmalıdır ve o hedefle de ilerliyoruz. Ramazan köste zaten daha önce bu camiada forma giymiş değerli kardeşimiz. Süper Lig'de de çok tecrübe edilmiş bir kalecimiz. Kendisi de büyük fedakarlıklar yaparak camiamıza katkı sağlamayı kabul etti. Ona buradan teşekkür etmek istiyoruz. Kerem Can Akgüz birincilikte çok tecrübeli, çok değerli bir Solbek. Birkaç defa şampiyonluk yaşamış bir Solbek. O da projemize inandı. Kendisinin katkılarından ümit ediyoruz ki şampiyonluk yaşatacaktır. Abdullah dere Genç kardeşimiz, altyapıdan uzun zamandır takip ettiğimiz, profesyonel oyuncumuz, gelecek vadeden milli takımda da oynayan bir genç stoperimiz. Mustafa Seyhan, orta sağ oyuncumuz. Onunla da sözleşmeyi yeniledik, nikah tazeledik. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, mali durum. Kar karşılaştığınız mali tablo. <gülüyor> size ilk söylenenlerden daha farklı daha içer bir e, borcu ki olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, bütün hazırlıklarda ben size ilk söylenenlere göreydi. Aradaki fark da bildiğim kadarıyla bayağı yüksek. Hazırlıklarımız sizi çok zorluyor mu? Hazırlıklarımız ilk söylenen gibi değildi. Şurada hatta Sayın Cevcavla iddiaya girdik. Arif Bey de yanındaydı. Dedi ki 90 milyon borcumuz var dedi. Ben dedim Sayın Başkanım, ben incelemedim ama Sayın Arda Çakmak'la, Sayın e, Şahin Karsal'ın verdiği rakamlardan gidersek sizin borcunuz 130 milyon dedim. Ondan sonra yok dedi iddiaya girem dedi, <gülüyor> girem dedim. Eğer dedi e, 100 milyonun üstündeyse dedi, ben alacağımı almayacağım dedi. Ben de üzerine tamam razıyım dedim. Bir daha girdik. tabii gerçek o değil. Gerçek bizim de bizim rakam. Şimdi kur farklarıyla da o arttı oldu 135. Devam et sorabilir miyim Sayın Başkan? Şimdi e, lisansiyelik yabancı ürünler <gülüyor> kısmına ayrıldı. İşte ücretini alamayanlar oldu. En son Dominik Fırmanı şey var sözleşme <gülüyor> <bir> imzalamış <toziyetim gülüyor> ya da anlaşma imzalamış kesinlikle bir takımla transfer yasa beklentimiz var mı transfer yasasına muhatap olacak mıyız? Valla şu anda siyaron yetiştirme bedelinden 200 bin euro transfer yasamız var. Onu kaldıracağız tabii. kalacak hal yok böyle. Ee, ama şu anda elimize üç tane oyuncu kaldık. oyuncularla alakalı sözleşmesi bitenlerden ödemesi yapılması gerekenler var. Bunların bir kısmı ödemesi yapıldı. Bundan sonra da tekrar da transfer geçerlerine kalmamak için ödemelerini yapmak zorundayız ki hiç olmasa bir kadro derinliği yaratalım. Önümüzdeki yıl sıkıntı yaşamadan bir mevcut kadromuzu daha da zenginleştirerek liglere başlayalım. Onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. O bütün sorular senin başkan bütün soruları ben söyleyebilirim ama ben Hacettepe olan Hacettepe ile olan şey e, benim çok başkadır. Hacettepe ile ilgili gelişmeler A takımındaki gelişmelerin çok gövdesinde kalıyor. Hacettepe ile ilgili gelişmeler Hacettepe alım, onların... Hacettepe ile ilgili Hacettepe'nin e, şu anda pek borcu yok. Onlar da genel kurula gittiler. Taze bir yönetim kurulu seçildi. Kendileri kulübün harcamalarını finanse edeceklerini tavit ettiler. Ve gençler birine büyük olacağını Hacettepe'ni zannetmiyorum. Hacettepe'deki hedefte bir an önce bir üst lige çıkabilmek. Hedefi bu. Ve ben tamir ediyorum, Hacettepe daha kolay çıkar. Bizim de beklentimiz o önde. Çünkü çok değerli bir altyapı var. Artık evet. çok değerli olucular da. <gülüyor> Özellikle yeni yöneticilerin Hacettepe'nin finansmanı sallama tarihleriyle ilgili bir bilgiyi bizden otanmış olalım. Yarın bir şeyle karşılaşırsak biz bu görüntüyü hazır çıkartır çıkartır buluruz. Evet koyabilirsiniz. Onlarla ne koyuyoruz? Ben Ermeni mi koyuyorsunuz? Yok. <gülüyor> Hepsi değerli arkadaşımız. Hepsi fırıl fırıl genç yeni bir ekip. Evetlerde ee, ben muvaffak olacaklarına inanıyorum. Az önceki transferlerimiz, kaçar diye paylaşmayı yaptığımızı söylemiş miyiz? Remzan Köse, Kerem Can Akyüz, Mustafa Seyhan, zaten Abdullah Şahin deri bizim Altıya'dan oyuncumuz. Ee, i̇ki yıllık, <gülüyor> üç oyuncum, iki yıllık bir oyuncunun üç yıllık sözleşmesi var. Yeni yapılan sözleşmeler böyle.